Okulumuz bölgede bulunan kültürel etkinlikler, farkındalık yürüyüşleri, bahar şenlikleri, söyleşiler, konserler ve yarışmalar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Canlı, dinamik ve enerjik bir öğrenci yaşamının başarımızı doğrudan etkilediğini unutmamız gerekir.